Yani anlayacağınız gerçekten tam hayat pahalılığı bu. Ara. Nereye girseniz bir ürün fiyatı 3 katına çıkmış. Yani buna dur diyecek birileri çıkmaları lazım. Hani artık böyle gitmiyor. Özellikle doğalgazla gelen zamların gerçekten yani bu, bu kadar yani bu kadar vatandaşın üstüne bu kadar yüklemeler olur mu? Olmaz. Gerçekten yani vatandaş o kadar zor durumda pandemi döneminden dolayı o kadar o kadar kayıpları var. Dükkanlar kapalı. Yani anlayacağınız gerçekten yani çok zor durumdalar insanlar. Üstelik de bu zamlar üst üste geldiği zaman gerçekten herkes çok rahatsız. Zaten doğalgaz bu kışın en azından en düşük, en düşük fatura 600 bin, 700 bin, 800 bin, 900 bin. Yani en az gerisi 600 gelecek. Meşburi bu, yani meşburi tüketim meşburidir. Bunu yani yapmak zorundayız. Yani devlet büyükleri buna el atmaları lazım. Çünkü vatandaşlar artık yani çok aciz, çok sıkıntılı. Gerçekten çok sıkıntılı. Manav'a giriyorsanız zamlar 3 kat. Marketlere giriyorsanız zamlar 3 kat. Nereye giriyorsanız zamlar 3 kat, 4 kat. Buna bir çözüm yaratmaları lazım yani. Ne yönde Ya Herkes keyfi muamele. Her market kendi şeysine göre şeyleri satıyorlar. Yani hiçbirisi birbirini tutmuyor. E her zamlar hep de zamlar ama zamlar nereden geliyor, niye geliyor? Onun için millet perişan olmuş artık. Alım gücü kalmamış. Kimse doğru dürüst alamıyor. Peki, ben emekli memurum. Yetiştirebiliyor musunuz? Yok. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Zor. Yani kısıyoruz. Neyden kısıyoruz? Kısıyoruz. Her şeyden, bütçeden kısıyoruz, semekten kısıyoruz, yarısını alıp yiyoruz. Allah yardımcısı olsun fakirin. Peki abi elektrik de gaza gelin. Elektrik falan. zaten bizi tam sarmış. Elektrik parazatları eskiden iki ayda 190 lira 80 liraya geliyordu. Şimdi bir ayda 160-200 lira 300 milyon geliyor. Evim kapalı, tatildeyim. 90-91 milyon bana gelmiş, kapalıyım. Vallahi geçen iki faturamız çok yüksek geldi, çok yüksek geldi yani biz de alınamadık yani. bilmiyorum yani. Şikayet mercisi de yok, o konudan buzdardır biz yani. Ben devlet memuru, elhamdülillah. yani. Keşke herkes bizim gibi azgari ücretle değil de bir memur maaşıyla çalışsa yani. Tabi ki asgari ücretli çağınızda mutlaka olan insanlar vardır. Bunları nasıl görüyorsunuz? Geçinebiliyorlar mı? Hadi. Yok ya zar zor geçiriyorlar. Yıldır emekliyim. Daha yeni 3 milyar tam olmamış. Allah'a kıyasın kere veriyorum bunu ve olayı geçirmiyoruz. Evet. Geçine mi bu devlet? Sayın Cumhurbaşkanı hiç olmazsa her şey bir fabrika olsun bir şey olsun. Bir de bu üniversite kazanlara, onlara iz versin. Doğru değil mi? Bu amekenin geçimi dün de eylem yaptılar Ankara'da bilmem nerede geçinemiyor. Bir birçok milyon insan eee bir birçok milyon falayla insan geçinir mi? O yeşiller bol mu yaşıyor? Benim kaldım çok az azın onun ne haberi var? Hadi Allah emanet olsun. Yani bu faturalar bu şeyler hep millete yansıyor ama milletin e, gücü de yok artık. Pes etmiş durumda. Aslında bu e, Faturalar değil, her şeye yavranı olsun, market şeyleri olsun, hepsi öyle. Peki vatandaş geçinebiliyor mu bu zamlar karşısında ne yapıyor? Mümkün değil. Mümkün değil. Ben emekliyim bakın. Bugün yağ fiyatı 280 liraya kırmaktı. Hani bu şeyleri kontrol edeceklerdi marketlere gidip el koyacaklardı. Pahiş fiyatlara son vereceklerdi. Ne oldu bunlar? Bunlar hepsi lafta kaldı. Doğalgazdan kısıyoruz, elektrikten kısıyoruz, internetten kısıyoruz.